Değerli arkadaşlar, yeni bir programdan herkese merhaba. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün size Plüton'un açılarından bahsedeceğiz. Öncelikle kanalımızı beğendiğiniz ve paylaştığınız için videolarımızı çok teşekkür ederim. Daha önce biliyorsunuz Neptünden ve Neptün'ün açılarından bahsettik. Ve Plüton'un durumundan size bahsettik. Ve Plüton, Hades ve Hades ile ilgili konumunun hayatımızdaki Yerinden hiç kimsenin bahsetmediği şekilde bahsettik. Şimdi geldik o Plüton'un açılarından bahsetmeye. Bugünkü dersimizin konusu Plüton'un açıları değerli arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu bilgileri sizler de paylaştığınız için, kanalımıza sevdiklerinizi davet ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar bu derste artık Plüton'un ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Ve size Plüton'un ne olduğunu ben yeterince anlattığımı düşünüyorum. Ve e, Plüton'un arkadaşlar ilk açısını Kuzey Ay düğümüyle e, ilişkisini, uyumlu açısını size anlatmak istiyorum. Plüton bildiğiniz gibi e, dönüştürüyordu. Ya egonun ölümüyle dönüştürüyor ya da sizi öldürerek dönüştürüyor. Ama kafanızda kesin olan bir şey varsa egonuzu oluşturan ve evrene uyum sağlamayan fikir düzlemi ya da egonuzun bir parçası haline gelmiş kendinizi o benlik tanımıyla tanımladığınız fikir düzlemini öldürüyor ve bu size acı veriyor. Çünkü egonuzun bir parçası olarak kabul ettiğiniz bir fikri değiştirmek çok zor bir durumdur. İşte bu zor durumu kabullenebilmeniz için size bir önceki Plüto dersinde bahsettiğim o Plüto'nun yayında yani yörüngesinde hareket ederken kullandığı işatları ve o gidişatlar esnasında sizin hangi alanınızı tetiklediği ile alakalı size bir görsel hazırladım bununla beraber dinlediğinizde daha da net bir şekilde anlayacağınızı umuyorum İlk önce Plüton'un Kuzey ay düğümüyle bir açısından size bahsetmek istiyorum uyumlu açısında yaşamın esas önceliği yöne, yani yaşamın esas önceliğine yönelten yani sizin hayatta gitmeniz gereken alana sizi sevk etmek için dönüşümler oluşturur. Çekim güçlerin etkisi altında kalırsınız. O dönüşümlerin çekim güçleri. Güç ve çaresizlik deneyimleri, derin kapsamlı arınma, temizlenme deneyimleri ve bazen acı veren dönüşümler yaşayabilirsiniz. Evet. Kuzey Ay düğümü bizim hayatta gitmemiz gereken alan olduğu için değerli arkadaşlar, o alana doğru siz yol almazsanız ya da o alana gitmenizde sizi engelleyen bir durum varsa, oradaki ne yapıyor? Yaşamınızdaki görevlerinin tamamlanmasına yardımcı olacak şekilde hayati önem taşıyan bir alan vardır orada, bir durum vardır. Ve o, o alanın gölgesiyle yüzleşmeniz gerekiyordur. Ve sizi oraya çıkartır ve yüzleştirir. Çünkü bilinçaltınızdaki... E, ilerlemenizi engel olan, bırakamadığınız, bağımlılık duyduğunuz ya da yüzleşmekten kaçtığınız alanı önce yüz üstüne çıkartıyor suyun yani e, bilinçaltı bir buzdağı gibidir deniliyor ya işte. Onu önce suyun üstüne çıkartıyor, onu da yüzleştiriyor, ondan sonra bir karşılaşıyorsunuz. O sana batıyor, sonra tekrar çıkıyor falan. Böyle bir güzergahı var ve bu durum insana acı veriyor. İşte bu yüzden Kuzey Ay düğümü ile birleşmesi sizin o hayat alanınıza gitmenizdeki önünüzdeki engele e, ...le karşılaşmanıza sebep oluyor. Ama bu kuzey Ay düğümü karşılaşması sizin için kötü bir şey değil, iyi bir şey arkadaşlar. Şimdi uyumlu açısında sizi hayat amacınıza ulaştırmak için bir yokluk yaratıyor. Ama gerilimli açısında kuvvetli güçler tarafından yaşamın önceliğinin aksi yönüne doğru çekildiğini... ...daha doğrusu aksi yöne doğru çekildiği için şiddetli içsel gerilimler ve kendisini yitirme duyguları yaşayabilir... Duyguları tutsaklık duygusundan sahte inançlara kadar değişebilir arkadaşlar. Yani Pluto sizin oradaki bir ay düğümünüze tekamül etmesi sizinle kendinizle ilgili o durumu kabullenemediğiniz sürece kendinize bile yalan söylemenize sebep olabilir. Pluto'nun arkadaşlar yükselenle açısı enteresandır. Çünkü yükselenle açı da sizin güdümlenere gittiğiniz bir alan olduğu için orada... Ki bir dönüşüm yapmak çok zordur yani gerçekten hani psikiyatrik tedavi gerekebilir yani iki alanda tedavi gerekir gerekebilir bir tanesi e, yükselen açısı diğeri de e, Güney Ay düğümü açısında uyumlu açısında yani yükselenle Plüton'un uyumlu açısında buna hipnotizmacı da denilebiliyor ruhun muazzam güçlerini harekete geçirmek dolayısıyla insanları kontrol etmeye yönlendirmeye ve etkilemeye muktedirdir. Çünkü sizde öyle bir psişik güç oluşuyor. Güçlü, iradeli, istediğini kabul ettiren ve kararlı bir kişiliğe sahiptir. Karizmatik, çekici bir havası vardır. Kriz dönemlerinde bu yaşamın derinliklerinde başka insanlarla eşlik etmeye istekli ve yetkindir. Yani yetkindir. Yani bu ne demek? Şöyle ifade edeyim bunu size. Bir kişinin natal haritasında yükselenine Plüto kavuşumu olduğunda o kişiler siyasi veya da politik Güçlü insanlar olabilirler. Bir de MC noktasına tirine açı attıysa oradan. Dersin ki bu adamın arkası kuvvetli. Ya da işte bu adam derin devlet. Ya da bu adam işte e, siyasi otoritesi çok güçlü bu adamla uğraşılmaz. İşte o uğraşılmayan adamlar var ya, o birinci evlerinde su olup, yükselenine yakın bir plutosu olup ve onların MC noktasına tirine atan kişilerdir. Genellikle de bu kişilerin MC noktasında da bir Antaresi falan olur, Aldeberan olur. Ve oralarda yanlış iş yaparsa da tersiyle terbi olur. Ama genellikle büyük siyasetçilerin, mafyaların ya da böyle derin devlet gibi kişilerin haritalarında bu tarz bir şey olur. Transit oraya geldiği zaman kişi de bir hipnotizma yeteneği ortaya çıkıyor. Çünkü psişik bir kabiliyet oluşuyor. Ama ne kadar zaman? Çok uzun zaman değil. İlk kavuşumdan yani 3 yılda bir derece ilerlediğini kabul edersek hani tam anlamıyla e, bayağı bir yavaş ilerliyor. Öyle bir süre böyle güçler kazanabiliyor. Peki e, yükselene gerilimli bir açı atarsa yani a, nasıl gerilimli hocam 90'lık bir kare açığa attı ya da 45'lik bir açı attı o zaman karanlık bir kar karakter haline gelirsiniz. E, çünkü güdümlenerek gittiğinizde böyle aklınıza ölümlü kalımlı mafyalı bıçaklı böyle ters ters işler gelebilir. Kendi güç ve arzusu cinsel enerjileriyle başa çıkmakta zorlanır bu kişi. Karanlık gizemli bazen ezilmiş ve bıkkın izlenimi verir. İnsanlara hakim olan buyurgan davranışları vardır. Çünkü ne dedik, mafya bari bir davranışlar olacaktır. Yani şeyler vardır ya böyle bazı filmlerde kodum mu oturturum, şunu yap dedim mi anadım mı falan gibi böyle hani olur ya eski filmlerde böyle hani bizim Türk filmlerinde. işte onlar hep böyle plütonik tiplerdir arkadaşlar. Başkalarını kontrol etmek ve gücünü kötüye kullanmak gibi bir içinde büyük bir istek duyabiliyor bu kişiler. Ve arkadaşlar MC noktasıyla uyumlu bir açıda ise Pluto az önce bahsettiğim gibi yüksek enerjili bir insan haline geliyor. Yaşamdaki amacına ve arzuladığı mesleki konuma erişmek için müthiş bir ruh gücü kullanabiliyor. Bu güçler bazı durumlarda büyülü etkiler yaratabiliyor. Eski konumundan vazgeçip tamamen yeni bir şeylere başlamaya isteklidir. Yani adam kütüphanede çalışıyordur. Belki oraya gelmiştir bir Pluto. Adam müteahhit olmaya karar vermiştir. Bu kadar ciddi anlamda dönüştürebilir. Peki bu Medium coili yani MC noktasına yani kariyer noktasına eğer e, kare açı atıyorsa 45'lik atıyorsa o zaman da güç, güç çatışması, yaşam yolu özellikle mesleki yaşamıyla alakalı olarak güç çatışmaları ile doludur. Ne yapıyor? Mesleğini icra ederken her tarafı düşman doluyor. Bu durumda güç kaybına, çaresiz duygulara yol açabiliyor. Öte yandan da tümüyle bencil, kuşkulu bir güç kullanımı karşı karşıya kalabiliyor ve başka insanları yenme arzusu ciddi anlamda varlığını hissettiriyor. Evet, değerli arkadaşlar şimdi ben sizlere bir de harita üzerinden bir şey anlatacağım. Evet, şimdi ben size geçenlerde, geçenki o Pluto dersinde dedim ki bir Pluto mesela güney ay düğümüyle kavuştuğunda, şurada böyle çizelim. Çizerek gösterelim. Bu arada bu 26 derecede değil ama şeyden dolayı 26 gözüküyor. Plutomuz burada. Bakın güney ay düğümüyle kavuşmuş. Ne zaman? 29 Ocak'ta kavuşmuş. Bakıyorsunuz burada başka neler var bu haritada. Uranüs bir güney ay düğümü transiti kavuşmuş. Tamam mı? Yani burada evlilikle alakalı bir e, kıyamet kopmak durumunda kişinin yuvayla alakalı yani baba evinden gelen bir e, karmik bir durum var. Ve güney düğümü yengeç 12. evde direkt kendi ailesiyle ilgili bir karmik durum var şahsın. Yine buraya baktığımızda arkadaşlar e, 7. evin alçalanından güneş geçiyor. Juno burada. Ama buradan gelen bir atak var. Yani şuradan gelen bir atak var. 29 derece Uranüs le. Ve burada ilk kavuşumunu yapmış arkadaşlar. Şimdi bakalım ilk kavuşumunu ne zaman yapmış. 5 e, Şubat'ta ilk kavuşumunu yapmış. Yani buradan bir atak gelmiş. Bakın 28 derece güney ay düğümü gelmiş. 27 derece e, Pluto güney ay düğümü ile gelmiş. Buraya ne geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi tabi bu herkesin bir hikayesi oluyor. Burada, buradaki hikaye şu, bu kişinin ailevi problemleri var evlilikle alakalı. Nereden biliyoruz hocam? Satürn 7. evinden geçiyor. Sınavı var 7. eviyle alakalı. Bu 7. evini yönetemediğinde bu vatandaş kariyeri patlayacak. Neden? Neden? Çalışıyor Kuzey Aydın burada. hayat Yani transit hayat amacına çok uygun gidiyor. Ee, ve Ama buradaki Satürn, buradaki Uranüs'e 6 derece ortla 90'lık kare açı atıyor. Yani hayat diyor ki bak evlilikle alakalı aldığın sorumluluklarda bir durum var, bir problem var. Burada senin anlaman gereken, evlilikle ilgili anlaman gereken bir durum var. Ve sen bunu diyor, anlamazsan diyor eğer, senin diyor önce kariyerini patlatacağım, Uranüs burada bomba etkisinde duruyor. Tamam mı? Ve senin diyor, geçmişten atalarından getirdiğin güney ay düğümünde diyor bir sorun var. Çünkü diyor bu ay düğümü oğlakta, yani sen aile nedir bilmeyen bir insansın, duygusuz bir insansın diyor. Sen diyor bu dünyaya aile olmayı öğrenmeye gelmişsin diyor. Ama diyor sen baba evindeki, yani şu baba evindeki, bak burada da güney aydın transit'i var. Baba evinde çözemediğin bir şey var. Çok da eski bir mevzu. Orada kalan içinde bir duygu, bir düşünce var. Bunu, çünkü bakın dördüncü ev akrep yani burası komple. Ve ana anaerkil e, derecede bir güneş var. Bunu diyor... Çözmen lazım. Çünkü buradaki alan, buradaki enerji senin kendi evliliğinde duygularını ketunlaştırıp duygularını merhamet duygularının açılmamasına sebep oluyor. Çünkü senin buradan aldığın Uranüs'üyen e, yaparız, ederiz, yıkarız, böleriz şeklinde bir diyor durum var diyor. Şimdi bu bu tarihte bir göz kırpmış, vurmuş. Hani bunu niye size anlatıyorum biliyor musunuz? Bir önceki Plüto dersinde takipçilerimizden bir tanesi yorum yapmış. Çok güzel bir yorum yapmış. Kendi hayatını anlatmış. İşte hocam birinci kavuşumda önce bir uyardı, ikincisinde patlattı, üçüsünde şöyle yaptı, böyle yaptı diye anlatmış. Yani bunu içinizdeki astroloji meraklarını anlatıyorum yani. O iş nasıl oluyor? Şimdi bu kişinin böyle bir durumu var, tamam mı? Şimdi zamanı ileri aldık arkadaşlar. Şimdi bu 27 derecede güney ay düğümüyle kavuştu. Yani kişinin kendi atalarından getirdiği karmalar var ve atalarından getirdiği kul hakları da var. Bak kul hakları da var. Nereden biliyoruz? Bak burada Merkür'ü retroda. Yani bu Merkür neden retroda? Çünkü ticaret yaparken 3. evde bir nanik var, bir nanik var ticaret yaparken. Yalan var, tamam mı? Yalanlar var. Parayla ilgili ticari konularda yalan getirmiş atasından. Hangi atasından getirmiş? Oğlak, Oğlakla ilgili atadan gelmiş. Yani para ve mal biriktirme konusuyla alakalı bir alandan geliyor bu problem. Neyse devam edelim. Zamanı ileri alalım. Şimdi buradan bu senin önceki e, hayatın demeyelim atalarınla ilgili baba evinle alakalı Problemin, yani evlilikte bir türlü problemlerin idrakinin açılması için önce baba evindeki problemi çözmen lazım diyor ya. Yani oraya duyduğun güvenin aşılması lazım ya da oraya duyduğun güvenini öldürmen lazım diyor. Ki burada e, tam ve bütün olarak evliliğin açılsın. Hatta bu evlilik sayesinde kazandığın kariyerin de açılsın. Devam ediyoruz. Zamanı ileri aldık. Bakın 27 derecedeydi. Hala tabii ağır hareket ettiği için. Şimdi 28 dereceye geçti Pluto. Tamam mı? Tabii burada da buradaki transitte geri hareket ediyor. Güney Ay Düğüm transiti. Bakın çok enteresan bir yere geleceğiz. Devam ederken hoppa Pluto geri harekete geçti. Bak şuraya doğru gidiyordu. Pluto yukarı doğru giderken nereye doğru geldi? Geri harekete başladı. Niye? Kırmızı. Tamam mı? Geri harekete başladı. İleri alıyoruz. Devam etti mi arkadaşlar? Bak 27 derece. 9 Temmuz'a geldi. 27 derecede ne yaptı? 27 derecenin ne yaptı? Bakın imtihan bu ya. Bak size çok önemli şeyler anlatıyorum ha. Yani içinizdeki ilim sahipler için herkesin anlamasını beklemiyor ama anlamayanız da en azından neyden bahsettiğimi anlıyor yani. Geri harekette bu Plüto buraya dönüştürmeye geldi mi? Bak Güney Ay düğümü 20 derecede Juno ile birleşti mi? Bak, olaya bak. Ondan sonra aynı yere Ay da geldi mi? Juno'nun buraya. Ve bu kişi evlilik konusunda, kendi evliliği konusunda bu baba evindeki güven ya da o alandaki problemi çözemediği için ve güney ay düğümüne gidip pardon kuzey ay düğümüne gidip yuvasına sahip çıkmadığı için buraya gitmediği için bu Satürn enerjisini açtı mı burada? Açtı. Sonra bu 18 derecedeki Uranüs 20 derecedeki transit kuzey ay düğümü Mars'ta buraya gidiyor mu? Bu kişinin kariyeri bir ay içinde patlayacak mı? Niye? Çünkü yerine başkası alınacak. Bunlar yaşanmış olaylar arkadaşlar. Burası da kariyeri bozuldu mu? Buradaki Satürn tam enerjiden dolayı. Şimdi bu kişi evlilik hayatına ilgili Satürn'ün de idrakini alamadığından, Merkür'de kendisi zaten şeyle hani parayla dilde merhamet duygularının açılsın diyor de var mı arkadaşlar burada 12. evde? Bak bak bak. Şimdi Merkür de 12. evde. Güneş de 12. evde. Bu kişinin iradesi sıfırlanmış. İrade yok. Diyor ki ben ayrılacağım ya da boşanacağım diyor. Çünkü Satürn buradan bastırdı. İradesi de sıfırlandı. Kafada durdu. Zaten mevcut kafada sıkıntı var. Ondan sonra buradaki güney ay düğümü... Junos'uyla kavuşum yaptı. Buraya tam evliliğin üzerine karabasan gibi geldi. Tamam mı? Pluto da burada ne diyor? Atanla ilgili durumu ikinci kere patlatıyorum diye geldi. Gününü göreceksin diyor. Tamam mı? Gününü göreceksin diyor. Bak şimdi. Sonra bu işte ayrılalım falan diye tutulan bir ee şeyde, haritada zamanı tekrar ileri alalım. Niye ileri alıyoruz? Pluto'nun konumuna tekrar bakacağız buradan. Zamanı ileri aldık. Şimdi Plüto geri harekete devam ediyor. 26 derecede. Bak 25 dereceye kadar geldi. Tamam mı? Tabii bu, bu tarihlerde ne olacak? Önce onu şey yapalım. Şimdi Pluto bir derece buraya geldiğinde yani güney ay ile olan arasında bir derece orta açıldı. Sonra bu kişi güneşi ve ayı 12. evden de çıktı mı? Çıktı değil mi? Nereye gelmiş? Birinci, birinci ve ikinci eve gelmiş. Artık biraz daha sağlıklı düşünüyor. Yani ilk zaman, ilk tarihte yani bir ay önce sağlıklı düşünmüyor. Şimdi birazcık daha sağlıklı düşünüyor. Ama birazcık. Tamam mı? Ay ile güneş de şey yapmış ve bu tarihlerde eşli görüşüyor. Tamam mı? Şimdi güney ay düğümü 16 dereceye gelmiş. Buradaki Juno'dan da ayrılmış. Sonra bu da buradan ayrılmış. Ama burası patladı. Neden? Kariyer Buradan şey geçti, Mars geçti. Yani biraz zamanı geri alarak göstereyim. 26 derecedeki yani buradaki Mars 17-18 yani 30 Temmuz'da bu kişinin kariyer hayatını patlattı. Bu burada kariyeri bitti. Tamam mı? Çünkü inat insanı nerelere götürüyor? Bakın şimdi. Ne, bu inat nereden geliyor biliyor musunuz? Atasından geliyor. Yani ben bitti dedim mi biter. Estim mi falan filan. Ama hayat diyor ki hayır diyor. Senin diyor atan zaten merhametsizdi. Sen bu dünyaya merhamet duygusunu öğrenmeye geldin diyor ona. Ne yapacak? Söyleyeyim. Bu kişi bir ay sonra aşağı yukarı, bir ay sonra, şöyle zamanı birazcık ileri alalım. Bak şimdi Pluto tekrar ileri harekete geçti. Bak tekrar 27 dereceye geldi. Ne zaman geldi? Hemen hemen 10 December. Yani e, Ekim, işte Kasım gibi. Tamam, 10-15 Kasım arası burada. Bu tarihte bu kişiler, hani bir ay önce işte o, Ağustos sonunda e, ne bileyim işte boşanmaya dilekçe veriyorlar, ne yapıyorlar. Ve devamında arkadaşlar ne oluyor? Gerekçeli karar çıkıyor ve burada bakın Plüto iş başında yine. Plüto iş başında onun o duygusunu ilk vurduğunda yukarı çıkardı, ikinci vurduğunda alabora etti, üçüncü vurduğunda artık burada bir ego yani atayla ilgili bir ego ölümü gerçekleşecek. Burada Satürn iş başında olmaya devam ediyor. Sonra e, kariyer zaten gitmişti. Alabora etti. Alabora etti. Bunu zaten birazcık daha böyle geri aldığımızda mesela orada ne yapıyor hangi tarihte? İşte 12 Kasım'da, pardon, deminki ki Aralık'ta, 12 Kasım'da buradaki Venüs Juno kavuşuyor ve buradaki kombinasyonda İşin yani özetini özeti alabora ediyor. Burada ben size niye bunu gösterdim? Bakın 27 derece tekrar buraya geldi. Hangi tarihte geldi? 24 Aralık'ta geldi. Tamam mı? Bak, aha burada yani. Bunlar 27 derecede. Ondan sonra kafa Aralık ayında dank etti. Neden dank etti biliyor musun? Şuradaki satürn var ya. Bak. Bu satürn arkadaşlar 15 Kasım'da hala daha geri harekette. Ama bu kişinin 15 Kasım'a kadar boşanması gerçekleşti. Gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli karar ne zaman açıklandı? Satürn ileri harekete geçtiğinde ve o Satürn ileri harekete geçtiğinde ortalama bu yine Kasım-Aralık aylarında bir kafa dank edecek burada. Neyi dank edecek biliyor musun? Size başından beri bu Satürn'ün burada, hani ilk olay başladığında Satürn arkadaşlar geri hareketteydi. Yani Rx modundaydı. Tamam mı? O yüzden burada evlilikle alakalı kafa durmuş durumdaydı. Sorumluluk almıyordu. Ama ne olacak? Kasım, Aralık ayında evlilik vardı benim ya diyecek, tüh diyecek. Ondan sonra 27 dereceye geldiği zaman... Boşanması için telkin veren bu dördüncü evdeki akrepsi aile, yani akrepsi aile derken aile akrep burcunda değil. Çünkü burada bir hasitlik fesatlıklar dönüyor. Yani biz ezeriz, Gürleriz şeklinde durumlar var. Nereden biliyoruz? Çünkü e, Jüpiter ve e, burada bazı güçlü etkiler alıyor ilk etapta. Yani biz yaparız ederiz ve burada yine vaatler var. Vaatler var. Yani şimdi çok da aşırı detaya girmeyeceğim olayın ne olduğuyla alakalı. Sadece ben burada Plüto'nun kişiyi nasıl hallettiğini göstermeye çalışıyorum. İşin sonunda bu Plüto buraya girdiğinde bu tarihlerde arkadaşlar 27 derecede burada bayağı duracak. 28 dereceye yani 2023'ün Ocak Şubat aylarında itibaren buradan çıkacak. Ondan sonra bu Satürn geri hareketten kurtulacak. Ondan sonra Güneş de buradan geçerken ah benim evliliğim diyecek. Tamam mı? Ah benim evliliğim diyecek. Ben diyecek ne yaptım diyecek şurada. Tamam mı? 2023'ten bahsediyorum. Özellikle 2023'ün Temmuz aylarında Haziran özellikle Haziran'a doğru buradaki retrolar bittiğinde Burası ile alakalı zaten bir psikolojik vakka, bir travma yaşanacak. Ondan sonra bu satürn 2023'te balık burcuna geçecek. Bu balık burcuna geçtiği zaman direkt tedavi, psikolojik tedavi. Aynı zamanda bu satürn buraya geçtiğinde mirasla ilgili konuları materyalize etmeye çalışacak. Ve buradan buradan 2000 yani daha da şey ileri aldığımızda tarihi yıl olarak ileri aldığımızda mesela yıl olarak ileri alalım. Buradan oluşacak kare açılar var arkadaşlar. 17 derece burada. Buradaki 28 dereceye geldiği zaman buradaki Satürn mirasla alakalı problemler yaşayacak bu kişi. Bunları nereden biliyorsun? Çünkü o kökler var ya yani şuradaki kökler yani buradaki merkür geri hareketi kendi natalındaki ticari bir e, olgu, dürüst davranılmadığını zaten gösteriyor. Merhamet duygusunu öğrenmeye gelmiş gitmiyor. Ve burada hala e, para derdinde, ataların parası, çalışma, çalışmayla alakalı kafaya koyduğu bir sistem var. Ve o çalışmayla ilgili kafaya koyduğu sistemin dışındaki bir çalışma şeyini kabul etmiyor. Sadece kendi istediği türlerde çalışmaları kabul et diğer çalışmaları yokmuş gibi kabul ediyor. İşte bu merhamet duygusunu öğrenmeye gelen kişi... Burada bu şeyin, Plüton'un da burada üç kere avukalamasıyla arkadaşlar bu durumu yaşayıp görecek. Şimdi bunu böyle böyle niye anlattık? Çünkü şundan dolayı anlattık. Bir Plüton'un bir kavuşumlu nasıl üç kere üst üste gelip problemi ayyuka çıkarıp arkasından sallayıp arkasından nasıl kişiyi telef ettiğini görmüş olduk. Burada sadece benim örnek vermeye çalıştığım olay arkadaşlar şu. Plüton'un ilk etapta buraya gelmesi Plüton'un ilk etapta buraya gelmesi ve ikinci ve üçüncü kerede aynı alanı dövmesi. Sen ne kadar ketumsan, ne kadar inatçıysan hayat sana o kadar sert çarpar. Hayat sana ne kadar sert çarparsa, hayat senin saçlarını o derece beyazlatır. İşte hayatla inatlaşmaya gelmez. Niye biliyor musun? Çünkü hayatın bir ekosistemi var. Seni sevk etmeye çalıştığı bir alan var. Düşmez kalkmaz bir Allah'ın olduğu alanda, sen yok efendim ben doğruyum, haklıyım falan, günün sonunda haklı ve taş gibi, taşlaşmış bir vaziyette, Kala kalırsın. Neden? Zaten sen bu dünyaya merhamet duygusunu anlamaya gelmişsin. Yani o yüzden de ne yapacaksın? O sandığın doğru yol aslında o kadar da doğru yol değil. Etrafındaki insanlara şey vermen lazım. Kulak vermen lazım. Buradaki alanları aktifleştirmen lazım. Sen, hayat sana mesaj veriyor. Hayat sana mesaj veriyor. Beşinci evinden geçenler var. Güney düğümün buradan geçmiş. Kariyerin yıkılmış. Ama sen eskiden kalma bir şeye takılı kalmışsın. O takılı kaldığın şey var ya aslında boşuna takılı kalmışsın. Ama bitire, bitirememişsin. Yani. Kafada o alanı bitirememişsin. O alanı bitiremediğin için attığım adım buradaki Plüto av kalıyor. Buradaki Uranüs Pamuk ipliğine bağlı alanı kopartıyor. Tamamen bırakman gereken alanı bırakmadığın için su üstüne çıkartıp öldürecek böyle sinek gibi şaplıya vuracak. Valla sonunu Allah hayır etsin. Bunu da söyleyeyim. Ama bu kişi bunları yaşıyor ama ben size şunu da söyleyeyim. Böyle çok da acı filan çekmiyor yani. Taş, taş. Çünkü şu taşlığı şuradan getiriyor. Tam bir taşlık burası. Size onu söyleyeyim yani. Ne yapacak? Bocalayacak, duracak. Düşünsenize, burada bir çiron var. 21 derecede. Ve sen buradaki çirona rağmen, ki burada iş, işinle alakalı değersizlik yaratır. Yaptığın emeğin karşılığını tam alamama durumu yaratır. Buradaki çirona rağmen çalışabilmişsin, çalışmayı başarmışsın. Bu da senin mevcut evliliğinin ya da ya bu harita sahibi için konuşuyorum, ne kadar doğru bir şekilde bir alanda gittiğini gösteriyor. Evrenin sana sunup sunabileceği en mükemmel noktada gidiyormuşmuşsun. Ama kulaklarını tıkadıysam, Yok efendim ben doğru yoldayım, ben şaşmam diyorsan, birilerinin senden beklentilerini içe sayıyorsan, görmezden geliyorsan, o işte bu harita sahibi partilerinin içi yok sayıyorsan, o zaman ne olacak? Ne derler adama biliyor musun? Kendini kuru fasulye gibi yemekten sayma derler bir gün. Sana da kendini kuru fasulye gibi yemekten sayma demişlerdir bir gün. Ve sen de bunu bir yükselen aslan olarak belki gururuna yedirememiş olabilirsin. Ama dur bir düşün. Bunu bana neden diyorlar? Ya bunun altında bir şey mi var? Şimdi senin Güney Aydını kova olsa, altında bir bilgin olur, bir bilgi olur, araştırmaların olur falan. Hani evet bu şey doğru yolu. ama altta boş. Yani hayattaki en şeylerden sıkıntılı durumlardan bir tanesi. Bazı insanların içi boş artistlik yapmalarıdır. Yani ajlar vardı bilir misiniz? Niye insanları gıcık kaptı? Altı boş. Yani tabi buradaki ajlarla kıyaslamıyoruz buradaki mevzuyu ama demek istediğimiz olay ne biliyor musunuz? Hayatta insanları bir yere getirmek, getiren şey sadece çalışmak değildir. Bilgi. Kur'an'da Allah Ne diyor? Bilenle bilmeyen bir olur mu? Senin çalışmanla belki partnerinin bilgisi bir araya gelecekti. Ve önü alınmaz şekilde gidecekti. Ama sen atalarının geleneksel kafasına takılı kaldın. Bu da buradaki alanı yüz, su üstüne çıkartacak. Çalışarak yaptık ettikti şuydu buydu. Ve sen burada bu dördüncü evdeki ailenin sana bulunduğu bir vaadin gerçekleşmediğini göreceksin. 2,5 3 sene sonra mirasla alakalı problemler de yaşayacaksın. Sonuçta sana mal olmuş bir aile, mal olmuş bir kariyer çünkü bu kariyerin öne çıkmış. Yani işin çok böyle muazzam gözükmese bile öne açık bir durum varmışmış burada. Aile gitti, kariyer gitti. Sen de gururundan, kibirinden sınav oldun. Aileyle olan idrakinde gelişmedi. Burası tam dokuzuncu eve gelinceye kadar bu sakrın. Cehaletin içinde, içsel bunalımların içinde gireceksin. Ve yedi buçuk yıl sonra, yedi buçuk yıl sonra artık bu iş neden böyle oluyor diye okuyup araştırmaya başlayacaksın. Ve yedi yıl aşağı yukarı yani 5 ile 7,5 yıl arasında kafana bir şeyler bank diyecek, idrak kapasiten gelişecek ve e, senin de orada ilerlemen için artık 7,5 seneden sonra ne olur Allah kerim e, bir şeylerin açılacak. Anlatabildim mi? Burada şey buradaki yani Pluto açısının ne kadar Neleri etkileyebileceğini anlatmaya çalıştım. Hani hep diyorlar ya harita bir bütündür, harita bir bütündür. Harita işte böyle bütün arkadaşlar. Ben Aslan Burcu'yum, ben Başak burcum değil. Bak mesela yani bunun işte güneşi terazideymiş mesela. Hani bununla ilgisi yok konu Ama bu kişi astrolojiye inansaydı ve saygı duysaydı ya da bir astrolojik danışmanlık alsaydı Diyeceklerdi ki, bak abla, bak kardeşim, bak ey güzel insan, bu Satürn senin geri hareketle 7. evinden geçiyor. Senin evlilikle alakalı sorumluluk duyguların bozulmuş, hap uyutmuşsun. Şu anda vereceğin karar, alacağın aksiyon karmaya sebep olacak. Senin çoluğunun çocuğunun torunlarına kadar yansıması durumu var. Sen zaten bu dünya vukuatta gelmişsin, ticari vukuatta gelmişsin. para için, maddi unsurlar için evlilikte ya da yuvaydı ya da çocuktu. Bunları yıkıp atmaman lazım. Sen merhamet duygusuna ilerle. Evlilikle alakalı konuda 12. evde Allah'a teslimiyet göster. Teslimiyet göster ve Allah'a teslimiyet o evlilikte Allah'a teslimiyet gösterdin her her zaman başına neler geldi, ne mutlu anlar yaşadın. Bunu bunu bir hatırla. Allah hangi kapıları açtı? Bunu bir hatırla. Çünkü 12. evde kuzeye aydıyor. İrade kullanamıyorsun yani orada. Bir durum var. İrade kullanamıyorsun. Evet. Burada niye bunları anlattık? Birisi, kim bilmiyorum arkadaşlar da, Pluto dersinin altına bir yorum yazmış. Çok güzel yazmış. Bu Plüton'un o döngülerinden ötürü bir iki üç kere burayı bombaladığını ben size göstermeye çalıştım. Bilginiz olsun, ee, bu şekilde oluyor. Yani bir burca herhangi bir sadece bu plütoda olmuyor. Diğer alanlarda da geri hareket yapan şeyler, gezegenler, gölgeli günleri denir bunlara geri ileri harekete esnasında. Bunun gitmişken geri gelmesi durumuna gölgeli günler ya da işte 10 yani belli bir orta yaklaştığı zaman bunlar bu şekilde etkilemeye başlıyor. Çok değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, böyle bir bilgi de sizlere paylaşmış olduk. Hani anlattığımız şeyler hani ben bazen görüyorum herkes bir şeyler anlatıyor ama yani biraz altını dolduralım diye böyle bir şey yaptık. Ee, bir anlatım yapma gereksinimi duydum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen derslerde görüşmek üzere. Bu derse herkes için anlatmadım zaten. Belli bir astroloji bilgisi seviyesinde olan insanlar oradaki haritayı anlayabilir. Yani harita yorumunun ilerleyen zamanlarda ne gibi durumlara olay gelmeden çözülebileceğini görmüş oluyorsunuz bu sayede. Hani astroloji insanlar öyle psikolojik bir rahatlatma aracı değildir. Astroloji bir fal da değildir. Astroloji sizin ve doğanın meleki kuvvelerinin sizin üzerinizdeki etkilerini gösterir. Ermişin burcu olmaz denir. Neden? Ermiş farkındalık seviyesi yüksek adamdır. Pluto oraya geldiği zaman, onun bilinçaltından onu ayyuka çıkardığı zaman, Satürn oradan geçeceği zaman, Rabbim bana evliliğimle alakalı bir sınav verdi. Ben burada bu sınavı engelleyemem ama verdiğim tepkileri değiştiririm diyebilir. İşte buna ermişlik deniliyor. Yoksa efendim astroloji caiz değilmiş filan gibi fetvalarla, uydurma fetvalarla bu tarz şeylerin arkasından giderseniz bunların sonuçları... Sizin için hüsran olur. Neden? Çünkü neden? Ya basrın bağlanmış yani. Tabi burada kadersel bir durum da var. Ya olacakmış olur yani. Yapacak bir şey yok. Yani Allah koca kainatı yanatmış. Yarattığı bu kainatı da kendi parmağının ucunda istediği gibi çeviriyor. Ve bütün kainatı belli bir yere çevirirken bütün yaratılmışlar da o yöne doğru çevrilir. Çevrilmek zorunda. Buna da biz cinleri ve insanları ancak ve ancak bize kulluk etsinler diye yarattık diye bir ayet vardır. Oradaki ancak ve ancak ifadesi matematiksel bir ifade olup seçme şansınız yoktur der. Ama insandaki irade nerede devreye giriyor? Başına gelecekleri seç seçmende değil. Ama başına gelenleri başına gelenleri vereceğin tepkileri seçmende bazen yol gösterir. Ama sen kendi kapattıysan ben zor yolu tercih edeceğim dersen edebilirsin ama o tercih ettiğin zor yol var ya o yol yol değil haberiniz olsun. Hani şimdi herkes mi hocam astroloji danışmanlığı alması lazım. Valla bence herkesin alması lazım ama tabi e, olayda bu tarz yorumlara e, dikkat etmek lazım. Evet değerli arkadaşlar bir Pluto'dan böyle e, dramatik bir şema size anlattım. Pluto akrep burcunun gezegenidir ve az önceki gösterdiğim haritada dördüncü ev aile ve onun yöneticisi olan e, transit Pluto tam güney ay düğümünün üzerinde gelmiş ve orada karmayı temiz ettirecek. Orada bir durum var, orada başka durumlar da var e, ama e, çok böyle o işlere girmeyelim. Neticede burada sadece bir Pluto dersi bu. Bu arada bizim astroloji derslerimiz var arkadaşlar. Astroloji eğitimlerimize katılmak isterseniz ama bu bahsettiğim astroloji değilmiş baya ileri bir astroloji. Bunlardan bahsetmiyoruz. Biz temel ve orta anlatıyoruz. Katılmak isterseniz de yakın zamanda açılacak astroloji eğitimlerimiz için bizimle temasa geçebilirsiniz. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 0543 20 90 444 ne oldu telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz. 0543 20-90-444 yine aynı şekilde bu WhatsApp hattından eğitimlerimizle alakalı da bilgi alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize güzel ve hakiki ve bol astrolojili günler diliyorum. Astroloji sadece haftalık, aylık burç yorumundan ibaret değil. Astroloji sizin kim olduğunuzu size gösterir ve nereden geliyorsunuz ve nereye gitmeniz gerekiyor konusunda size önemli bilgiler verir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar, iyilikler ve güzel bir kader diliyorum.